Bu doğruya dik olan ikinci bir doğru çizmemiz isteniyor. Pekala, bu doğru üzerinde iki tane nokta seçsem ve bu noktaların ikisinden de eşit uzaklıkta yer alan bir doğru çizsem, bu doğru dik bir doğru olur. Aslına bakarsanız bu doğru seçtiğim iki noktanın oluşturduğu doğru parçasının orta dikmesi olur. Soruda bizden orta dikme çizmemiz istenmedi ama sorun değil. Çünkü orta dikme de dik bir doğrudur. Evet, şimdi bu orta dikmeyi çizmeye çalışalım. Önce sanal pergelimizi alalım ve bir çember çizelim. Evet, birinci noktamız bu olsun. Tabii siz isterseniz çemberin çapını farklı tutun, fark etmez. Benim için bu çap son derece uygun. Şimdi de ikinci çember. İkinci çemberin merkezini birinci çemberin doğruyu kestiği noktaya denk getiriyorum. İkinci çemberin yarı çapını birinci çemberin merkezine getiriyorum. İşte böyle. Bu iki çemberin kesiştiği noktalar aynı zamanda çemberlerin merkezleri olan noktalardan eşit uzaklıktalar. Öyle değil mi? Ve son olarak yapacağımız şey, çemberlerin kesiştikleri noktaları birleştiren bir doğru çizmek. Ve gördüğünüz gibi bu doğru başlangıçtaki doğrumuza dik. Şahane!